keyfi Kızım gel Efendim anneciğim Doğum günün kutlu olsun canım kızım Gel bak sana hediye aldım Çok teşekkür ederim Ne var bunun içinde acaba? Bu hediye paketinin içerisinden kırmızı bir pelerin çıkmış. Kız bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. kıyafeti çok beğendik. Aman da aman, benim kızıma bu kıyafet ne kadar çok yakışmış böyle. Ay acaba aynı kıyafeti mi giyecek? Tabii ki. Zaten adı Kırmızı Başlıklı kız. Ben derdim. Merhaba. Yavrucuğum, babaannen çok hasta. Kardeşin de birazcık rahatsız, ağlıyor, durmuyor yemekleri ben götüremeyeceğim. Baba bu sepeti götürebilir misin? Tamam anneciğim, götürürüm. Kestirme ama tehlikeli olan yoldan gitme. Uzun ama güvenli olan yoldan git. Tamam anneciğim, güvenli yoldan giderim. Çok acelemiz olduğu zaman kestirme yolu kullanıyoruz ama yanımızda baban da oluyor. Babasız öyle yerlere gidilmez. Sepet al bakalım yavrum, hadi görüşürüz, hoşça kal. Bak bir daha söylüyorum, sakın o yoldan gitme, tamam mı? Tamam anneciğim. Babanne benden çok selam söyle. Hangi yoldan gittim acaba? Buradan mı gitsem? Yoksa buradan gitsem? Annem bu yoldan gitme diyor demişti. Allah Allah! Yapsam acaba? Bir şey olmaz, bu yoldan diyeyim. Daha desteklerime daha çısa. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlememiş ve annesinin gitme dediği yoldan gitmiş. Derken karşısına bir kurt çıkmış. Merhaba küçük kız. Benim adım Sırmızı Başlıklısız. Nereye gidiyorsun böyle? Babaanneme gidiyorum. Babaannam çok hasta olmuş. Ona yemek getiriyorum. Uyulun sonunda oturuyor. Çok geçmiş olsun kırmızı başlıklı kız. İnşallah hemen iyileşir. Hadi sana iyi günler. İyi günler. Ha ha ha ha. Bugünkü yiyeceğim de hazır. Ben de avcıdan korktuğum için burada yememiştim. Babaannesinin evinde yiyebilirim. <gülüyor> Kurt kırmızı başlıklı kızdan önce babaannesinin evine gelmiş. Kim o? Ben kırmızı başlıklı kız. Kapağı açık kızım. Girebilirsin içeriye. Kurt içeriye girmiş. içeriye girdiği gibi babaannesini yemiş ve midesini indirmiş. Sonra babaannesinin gözlüğünü ve örtüsünü takarak babaannenin yatağına yatmış ve kırmızı başlıklı kızı beklemiş. Kapağı açık kızım. Girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız. Çok şaşkınmış. Çünkü bu pek de babaannesine benzemiyormuş. Babaanneciğim, babaanneciğim. Senin gözlerin neden büyük? Seni daha iyi görebilmek için yavrum. Babaanneciğim, babaanneciğim. Tılapların neden büyük? Seni daha iyi duyabilmek için kızım. Baba. Babaanne... Kim babaanneci? Nazım neden büyür? Yeter, yetersin daha yiyebilmek için. Gözbe kaçma. Yardım edin. Yardım edin. Küçük kız tabii ki kaçamamış. Kurt onu da midesine indirmiş. Sonra da uyumuş. Sesleri duyan avcı hemen babaannenin evine doğru gelmiş ve içeriye girmiş. İçeri girdiğinde kurt uyuyormuş. Hain kurt demek ki buradasın. Merak etmeyin sizi kurtaracağım. Avcı kurdun karnını kesmiş. İlk önce babaannesini çıkartmış. Sonra da kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. Bizi kurtardığın için çok minnettarım oğlum. Ne demek efendim? Vazifemiz. Beni kurtardığım için çok teşekkür ederim. Çok pişmanım. Annemin tüzünü dinleyeceğim. Çocuklar siz de büyüklerinizin sözünü dinleyin. Olur mu? Hoşçakalın. YouTube Masal Keyif kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Masal Keyif.